Koca Derste kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çarpanlar katlar seviye 1 soru çözümü yapacağız. 3 farklı seviyemiz olacak. Önce basit, sonra yeni nesile yavaş yavaş yaklaşacağız ve en sonunda yeni nesil sorular çözeceğiz. Teslim PDF açıklamalı kısmında verildi. PDF indir. Benle birlikte soruları çözelim. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. Soru 1 24 sayısının bütün pozitif çarpanları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yazılmıştır? 24'ün çarpanlarını soruyor bana. Çok basit bir soruyla giriş yaptık. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Bitti. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Hangi şıkta doğru olarak verilmiş? C şıkkında doğru olarak verilmiş. Geldik ikinci soruya. Yukarıda 168 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiş. O halde a artı b artı c işleminin sonucu kaçtır diye soruyor bana. Hemen asal çarpanlarını ayıralım. İş sayıları iki farklı yöntemle ayırıyorduk. Bunlardan biri bölen listesiydi. Asalları yazıyorduk yukarı. 2, 3, 5, 7, 11. 2'ye böldüm, 84. 2'ye böldüm, 42. 2'ye böldüm, 21. 3'e böldüm, 7. 7'ye böldüm, 1. 1, 2, 3. Kaç tane iki sayısı var? 3 tane hocam. 2 üzeri 3 çarp. Kaç tane 3 var? Bir tane hocam. O halde 3 üzeri 1 çarp. Kaç tane 7 var? Bir tane hocam. O da bir tane. 7 çarpı 1. 2 üzeri 3, 3 üzeri 1, 7 üzeri 1. Hemen bu sayıyı yazalım. 168 sayısı eşittir. 2 üzeri 3, 3 üzeri 1, 7 üzeri 1. Evet. O halde A sayısı burada neye eşit olur? 2 üzeri A. Hocam burada 2 üzeri 3. O halde A eşittir 3. Evet. A eşittir 3. B sayısı 1'dir hocam. Evet. C sayısı o da 1'dir hocam. Tamam. Bundan sonra artık benim için çocuk oyuncağı. A'yı, B'yi, C'yi topla diyor. 3 artı 1 artı 1 nedir? 5 hocam. O halde cevap bursa. Geçtim. 3. soru. Yanda verilen çarpan ağacına göre. A çarpı B kaçtır? Çarpan ağacında biz sayıları nasıl ayırıyorduk? 36. 2'ye böldüm. 18. 2'ye asaldı. Tut. 18'i 2'ye böldüm. 9, 2'ye asaldı. Tut. 9'u 3'e böldüm. 3'e böldüm. 3, 3 daha saldı. Şimdi bu sayıları isterseniz devam ettirebilirsiniz. Önemi yok. 2, 2, 2. Tekrardan 2. 36 sayısının asal çarpanları nelermiş? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. Yani 2 ve 3. Neymiş o da? 2 üzeri 2, 3 üzeri 2 diye yazabilirim. Benden ne istiyor? A'yı ve B'yi istiyor. Bakalım buradaki A değeri neymiş? 36'yı 2'ye böldüm. A bulmuşum. Neyi arkadaşlar o? 18. O halde A eşittir. 18 çarpı. Sonra 18'i 2'ye böldüm. 9. 9'u 3'e böldüm. 3 olması lazım. O halde B değeri de neymiş? 3'miş. 18 çarpı 3'ten cevap kaçtır evladım? D seçeneğiymiş. Yani geçtim dördüncü soruya. 15 ve 20 sayıların en büyük ortak böleniyle en küçük ortak katının toplamı kaç? Şimdi 15 ve 20 sayılarını alalım. En büyük ortak bölen. En büyük ortak bölen için ne yapıyordum? Sayıları bölüyordum. 2'den başladım en küçük asaldan. 2'ye böldüm 10. 2'ye böl bölemedim. Aynen kaldı İşaret koymuyorum. Çünkü bölemedim. 2'ye böldüm 5. 2'ye bölemedim. Aynen kaldı. İşaret yok. 3'e böldüm. 5. 5. İşaret yok. 5'e böldüm. 1 ve 1. İkisi de bölündü. İşareti koydum. En büyük ortak bölen neymiş? En büyük ortak bölen 5'miş hocam. E bu... Kaçla kaçtı? 15, 20, 5'tir. Peki ekokları nedir? Ekokları hepsinin çarpımıdır. Yani 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12, 12 kere 5, 60'tır. Ekokları da 15 ile 20'nin 60'tır. Benden ne istiyordu? Toplamını istiyordu hocam. 60 ile 5'i toplarsam A seçeneğini bulurum. Geçtim. Beşinci soru. A ve B pozitif doğal sayılar olmak üzere. EBOB AB 2, Ekok AB 48 olduğuna göre a çarpı b aşağıdakilerden hangisidir? Hemen formülü hatırla. Hemen kutsal formülü hatırla Genco. İki sayının EBOB'u iki sayının EBOB'u ile iki sayının EKOK'u çarpımları kaça eşittir? O sayıların çarpımına eşittir. Yani EBOB'u ile EKOK'un çarpımı iki sayının çarpımına eşit. O halde EBOB neydi? 2 idi hocam. EKOK neydi? 48 hocam. 2 ile 48'i çarparsam a çarpı B'yi bulmuş olurum ki a çarpı b neyi eşitmiş? 2 çarpı 48'den. 58 hocam. Ne 58 evladım ya? 2 çarpı 48'den 96'ymış yani b seçeneği. Altıncı soruya geldik. Yukarıda bazı doğal sayıların ebob ve ekok değerleri verilmiştir. Buna göre kaç tanesi doğrudur diye soruyor. 24 ile 36'nın ebobu. 24 ile 36'nın ebobu. 2'ye böldüm 12, 18 işaretle 2'ye böldüm 96. İşaretle 2'ye böldüm 3 9 bölünmedi. 3'e böldüm 1 3 işaretle 3'e böldüm 1. Neymiş EBOB? 2 kere 2 4 4 kere 3 12 72 diyor ya. İki sayının EBOB'u kendisinden büyük çıkabilir mi? Çıkamaz. Zaten direkt eleman gerekiyordu. 14 ile 14'ün EBOB'u neye eşittir? 14'e eşittir. Eşit iki sayının EBOB'u ya da eşit iki sayının EKOK'u kendisine eşittir. Yani bu doğru 18 ile 27'nin ebobu. bu. Hemen bakalım. 18, 27. 2'ye böldüm. 9, 27. 3'e böldüm. 3, 9. Bölündü ikisi de. 3'e böldüm. 1, 3. Bölündü ikisi de. 3'e böldüm. 1. Neymiş ebob? 3 kere 3'den 9. Evet bu da doğruymuş. ECOG 5 ile 7. Aralarında asal iki sayının ECOG'u neydi? O sayıların çarpımını eşitti. 5 çarpı 7. Bu da neye eşittir? 35. Yani bu şıkkımız da doğru. Kaç tanesi doğruymuş? 3 tanesi hocam. Yani C seçeneğiymiş. Geçtik. 7. soru. 16 metre ve 24 metre uzunluğunda iki demir çubuk uzunlukları eşit olacak şekilde parçalara ayrılmak isteniyor. Şimdi 24 metre biri, 16 metre biri. Ben bunları parçalara ayırmak istiyorum. Fakat bir kuralım var. Uzunluklar eşit olacak. En az kaç parça olur diyor bak. En az kaç parça? Ben sanki bu 1 metre, 1 metre, 1 metre ayırırım. 1 metre, 1 metre, 1 metre ayırırım. 24 tane bundan, 16 tane de bundan olur. Ama en az parça diyor bana. O halde 1 metreden daha büyük parçalar ayırmam lazım. Hocam 2 metre ayıralım. Ayıralım. 2'ye 2'ye 2'ye 2'ye ayırırsam burada 24 2'ye böldüm 12 tane parça olur. Bunu da 2'ye 2'ye 2'ye ayırırsam 16 2'ye böldüm 8 tane parça olur. Hocam şıklarda yok. Evet yok. Neden yok? Çünkü daha da büyük parçalara ayrılmamış diyor. Hocam ben nereden bulacağım bunu tek tek deneye deneye? Tek tek denemeyeceksin. Sen artık en büyük ortak böleni ve en küçük ortak katı bilen bir insansın. Bakın ne dedik? Büyük parçalardan, büyük parçalardan küçük parçalara gidiyorsak ebop yaparız. Yani benden bunları parçalamamış diyor, 24'ün bir bölenini istiyor. Burada da benden 16'nın bir bölenini istiyor. 16'nın da böleni olacak. 24'ün de böleni olacak. Ortak bölen olacak. Ve ortak bölenlerin en büyüğü olmalı ki en az sayıda... Parça yapsın. Yani ben ne bulacağım güzel insan? 24 ile 16'nın ebabını bulacağım. 2'ye böldüm. 8'e 12. 2'ye böldüm. 4'e 6. İkisi de bölündü bak işareti unutuyoruz. 2'ye böldüm. 2. 3. İkisi de bölündü. 2'ye böldüm. 1. 3. 3'e böldüm. 1. Bitti. Bunları koymadım işaret. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Demek ki benim parçalarımın uzunluğu kaç metre olacakmış? 8 metre olacakmış. Bakalım oluyor mu? 8 metre böldüm, 8 metre böldüm, 8, 16, 24, 8, 8, 8. Kaç parça çıktı? Buradan 3 parça çıktı. Bunu da 8, 8 bölebilir miyim tam? Bak, bunu da tam böldüm. 8, 8, 16, 2 parça çıktı. Toplamda kaç parça oldu? 5 parça olacak. Evet, 5 parça. Yani B seçeneği. Akif, elindeki bilyeleri Üçerli, dörderli, beşerli. Gruplandırdığında her seferinde bir tane bilgi artıyormuş. Yani akifin elinde 3'ün katı veyahut 4'ün katı ya da 5'in katı sayıda bilye var. Fakat bunların bir fazlası. Yani benden istenen sayı 3'ün katı olacak, 4'ün katı olacak, 5'in katı olacak. Fakat bu katların bir fazlası olacak. Neden? Bir tane bilye artıyor. Ben bilyeleri 3-3-3-3-3 gruplandırıyorum. Daha sonrasında aynı bilyeleri 4-4 gruplandırıyorum. Daha sonrasında aynı bilyeleri 5-5 gruplandırıyorum. Ve her defasında bir tane bilye artıyormuş. Yani 3'ün katı, 4'ün katı ve 5'in katı bir sayı lazım ki o sayıya 1 ekleyeyim. Ben bu bilyeleri bulayım. Akif'in en az kaç bilyesi vardır diyor. Bakın küçük sayılardan büyük sayıları elde edeceğim. 3, 3, 3, 3 gruplandırmışım ama toplamda kaç tane bilye olduğunu bilmiyorum. 4, 4, 5, 5 gruplandırmışım ama toplamda kaç bilye var bilmiyorum. Bana ne lazım? 3'ün, 4'ün ve 5'in ortak katı olan bir sayı lazım. Hocam 55. 55 olur mu ya? Ekok'u biz nasıl buluyorduk? 3... 4, 5. Ekok nasıl bulunuyordu? 2'ye böldüm. 2, 3, 5. 2'ye böldüm. 1, 3, 5. 3'e böldüm. 1, 1, 5. 5'e böldüm. 1. Hocam bunlar ardışık sayılar. Ardıçık sayılar aralarında saldı. Direkt çarparak da biz ekoku bulabilirdik. Evet işte bak senden istediğim şey bu. Direkt bunları çarparak ekoku bulabilirdik. O halde bulalım. 3 kere 4, 12. 12 çarpı 5'ten ekok 60'tır. İsterseniz şuradaki sonucu da çarpıp Bulabilirsiniz. Yine aynı şeye ulaşacağız. O halde 60 tane bilyesi vardı. Hayır. Neydi? Bir tane artıyordu. 60 artı birden 61 tane bilyesi vardı. Bilyeleri 3-3 gruplandırıyorum. 60 tam katı bir tane artıyor. 4-4 gruplandırıyorum. 60 tam katı bir tane artıyor. 5-5 gruplandırıyorum. 60 tam katı bir tane artıyor. Geçelim 9. sorumuza. X ve Y sayıları. Aralarında asal doğal sayılar ise X artı Y kaçtır diye soruyor. Aralarında asal sayıların özelliği neydi? Birden başka ortak böleni yoktu. Yani x bölü y eşittir. 12 bölü 18 demiş. 12 bölü 18 ise ben varsayalım x eşittir 12, y eşittir 18 olarak alayım. Alamazsın hocam. Neden alamam? Hocam birden başka ortak bölenleri var. Evet, evet. Kesinlikle birden başka ortak bölenleri var. Ne o? Mesela 12'nin bölenleri. 1'e 12, 2'ye 6. 3'e 4 yazdım. 18'in bölenleri 1'e 18, 2'ye 9, 3'e 6. Bak. Bir ortak bölenleri, fakat 2 de ortak bölenleri, 3 de ortak bölenleri, 6 da ortak bölenleri. Benim bu ortak bölenleri yok etmem lazım. Bu sayılar bu haldeyken aralarında asal olamaz. O halde ne yapacağım hocam? Biz bunu nasıl yok edeceğiz? Çok basit temizlik. Ne yaparım? Bunlar kesir biçiminde yazıldıysa sadeleştirme işlemi yapabilirim. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 9. Aralarında asıl olur mu 6 ile 9? Olmaz hocam. 3'e bölünüyor. Evet. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 3. 2 ile 3 aralarında asal mı? Bilemedim hocam. Evet asal. 2 ile 3 aralarında asal. Çünkü ikisi de asal sayı zaten. 2 asal sayı aralarında da Özellikleri unutmayın. O halde x sayısı. Hemen tekrardan yazalım. x bölü y eşittir. 2 bölü 3. O halde x sayısı 2'ye. y sayısı da 3'e eşit olabilir. X yerine 2 yazarsam 2 artı. Y yerine 3 yazarsam 3. Toplamı nedir? 5. Yani D seçeneği. Geçtim 10. ve son sorumuza. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Hemen bakalım. Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. Kesinlikle doğru. Arkadaşlar bilmiyorsanız hemen bir önceki videolarımıza gidip konuları izleyin ve sonra gelin tekrardan soru çözümlerine bakın. 2- İki farklı asal sayı aralarında asaldır. Bu da doğru bir bilgiydi. 3. Aralarında asal sayıların en büyük ortak böleni 1'dir. Kesinlikle. Aralarında asal iki sayının en büyük ortak böleni 1'dir. EBOB'ları 1'dir. Aralarında asal sayıların en küçük ortak katı sayıların çarpımına eşittir ki bunu da geçen dersimizde görmüştük. Hocam hepsi doğru çıktı. Evet. Yani hangi seçeneği? D seçeneğiymiş hocam. Evet arkadaşlar. Bu da D seçeneğiymiş. Burada araların asal sayıların neredeyse bütün özelliklerini bize vermiş. Dersimiz burada sona erdi. Bir dahaki soru çözümlerinde ve konu anlatımlarında görüşmek üzere. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.